Merhabalar bu videoda sizlere 21 Mayıs salı günü bizleri ne gibi sürelişik etkiler bekliyor bunlardan bahsediyor olacağım. Evet biliyorsunuz haftaya ay yay burcunda enerjilerle başlamıştık. 21 Mayıs saat 10.50 civarında ayın yay burcu transitini tamamlayıp oğlak burcuna geçtiğini görüyoruz. Burada özellikle salı gününden itibaren e, kariyerle ilgili toplumsal imajımız itibarımızla ilgili e, işle alakalı sorumluluklarımızla alakalı patronlarımız, ebeveynlerimiz, devlet ve resmi kurumlarla alakalı görüşmeleri ay oğlak burcundayken salı ve çarşamba günleri gerçekleştirmemiz oldukça e, kolay ve mümkün olacaktır. Dolayısıyla pazartesi gününün rehavet enerjilerinden seyralıp biraz daha ciddi olacağımız, biraz daha sorumluluk sahibi olacağımız ve olayları ciddiye alacağımız bir gün diyebilirim salı günü. Salı günü bir diğer önemli gündem ise hem güneşin ikizler burcuna hem de merkürün ikizler burcuna geçişi ve salı günü yani bugün içerisinde özellikle güneşle merkürün sıfır derecede kavuşum enerjisi içerisinde olması. Şimdi ikizler Burcu'nun sıfır derecesine kavuşumuyla beraber Güneş ile Merkür'ün özellikle iletişim konularında otoritelerle, devletle alakalı meselelerde önemli iş birliktelikleri önemli ortaklıklar, önemli imzalar atma açısından oldukça faydalı bir gün olduğunu söyleyebilirim. Kendimizi daha rahat bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde iletişim. İletişim yeteneklerimizi kullanarak ifade edebileceğiz ve böylelikle salı günü dediğim gibi özellikle resmi kurumlarla veyahut tercih şansınız varsa iş görüşmesi olabilir, bir mülakat olabilir bu tarz konularla değerlendirmek faydalı olacaktır ki iletişim yeteneklerimiz ve özgüvenimiz son derece yüksek olacaktır sevgili arkadaşlar. Bugün bir diğer önemli açı ise Yengeç Burcu'ndaki Mars ile Oğlak Burcu'ndaki ay arasında özellikle öğleden sonra saatlerinde meydana gelecek olan bir karşıtlık. Burada özellikle... Duygularımız ve sorumluluklarımız, ev, aile hayatımız ve aynı zamanda işimiz, kariyerimizle alakalı bir çelişki, duygusal bir yorgunluk, duygusal bir çatışma yaşayabiliriz kendi içimizde. Özellikle ailede yaşanan bir takım problemler, ailede karşımıza çıkan bir takım sorunlar, pürüzler iş hayatıyla alakalı dağılmamıza ve biraz bunalmamıza sebebiyet verebilir ancak aynı aynı zamanda boğa burcundaki Uranüs ve Venüs'te de güzel bir etkileşim var. Bu da demek oluyor ki özellikle rutinimizi devam ettirebilmekte, düzenimizi devam ettirebilmekte Venüs Uranüs'ten destekler göreceğiz anlamına gelmekte. Yani hiç beklemediğimiz yerlerden güzel destekler, olumlu durumlarla da karşılaşabileceğiz. Her ne kadar bu duygusal çatışma içerisinde olsak da yine de oldukça destekleyici Açıların hakim olduğunu söyleyebilirim ve Güneş ve Merkür'ün bu kavuşumuyla beraber özellikle ikili ilişkilerde ortaklıklarda ve evliliklerde yeni bir açılım yeni bir dönem getirebiliriz hayatımıza yeni ortaklıklar kurmak evlilik anlaşmaları imzalamak nikah tarihi almak gibi resmi işlemlerde oldukça verimli ve haydalı bir gün olduğunu belirtmek istiyorum. Umarım güzel bir salı günü geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve eğer haziran ayı burç yorumlarını izlemediyseniz onu da izlerseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.